Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte okullar hakkında yaşanan son gelişmeleri derleyeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre okullar yüz yüze eğitime açılmak üzere hazırlanıyor. Peki bu açılmanın yani bu yüz yüze eğitimin detayları ne olacak? Bizleri nasıl bir eğitim süreci bekliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki aldığı tedbirler ne? Detaylar videomuzda sizlerle olacak. Okullar hakkında yaşanan son gelişmeleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hadi şimdi dilerseniz videomuza geçebiliriz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamaya göre okullar ilk olarak 21 Eylül'de yüzde yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da şöyle bir planı var. İlkokul 1. sınıf olan öğrenciler uyum haftasında 1 gün, ondan sonraki süreçte de haftada 2 gün okula gelecek şekilde. Bu sistem ayarlanacak. Kademe kademe okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya şu yapmış olduğu bir başka açıklamada da dünya çapında yaşanan bir salgının söz konusu olduğunu beyan etti ve bu salgından sonra şu andaki dünya üzerindeki birçok ülkenin yüzde eğitime geçtiğini vurguladı. Fakat ülke olarak yani biz Türkiye olarak daha kontrollü bir eğitim anlayışı benimsiyoruz dedi. Yani biz bir anda bütün sınıfları yüzde eğitime açmayacağız diye bir beyanatta bulundu. Bu ne demek oluyor? Atıyorum 21 Eylül günü bütün okullar işte 1. sınıftan 8. sınıfa kadar işte liseler, lise 1, 2, 3, 4 tayfası komple okula gitmeyecek demek oluyor. Daha kontrollü bir şekilde kontrolü elimizde tutarak bir eğitim öğretim anlayışı sergileyeceğiz dedi. Buna göre 21 Eylül'de belirlenen başlangıç tarihinde yüz yüze eğitime hali hazırda açık olan okul öncesi öğrenciler yani anaokulları ve ek olarak okula uyum sağlamaları gereken ve okulda duygusal bir bağ kurmaları gereken birinci sınıfa giden öğrenciler için yüzde eğitim başlayacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek 3 hafta boyunca bir rapor tutulacak ve buradaki elimize gelen sonuçlara göre de diğer sınıfların yüzde eğitime başlayıp başlamamız konusunda fikir alışverişinde bulunacağız dedi. Şimdi bu hususla şöyle bir şey diyebilirsiniz. ''Ya ben çocuğumu niye yollayayım? Ortalıkta virüs var, hijyenik olacak mı okullar?'' diyebilirsiniz. ''Veli rızası bizim için önemlidir.'' diyen Ziya Selçuk, ''Mazeret gösteren veliler için de devamsızlık uygulamasını kaldıracağız. İsterse EBA TV'den online olarak zaten derslerimiz devam edecek. Oradan öğrenciler takip edebilecek.'' dedi. Okullar açıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın ve göstermiş olduğu tedbirler doğrultusunda sınıf mevcutları yarı yarıya azaltılacak. Yani sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir oturma düzeni yaşanacak ve çocukların okulda kalış süresi kısaltılacak. Böylelikle hem yüz yüze eğitim hem de online eğitim bir arada yürütülmeye devam edecek. Yani bir çocuk hem yüz yüze eğitim görecek hem de okula gitmediği zamanlarda hani o hibrit eğitim sistemi dediğimiz olay var ya tam da bu anlamda e, online olarak dersleri takip edebilecek veya velisi ailesi mazeret gösterdiği takdirde de derslerini evden online bir şekilde takip edebilecek. Açıklamaların sonunda da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tek amaçlarının 21 Eylül'de öğrenciyi öğretmenle öğrenciyi sınıfla buluşturabilmek olduğunu beyan etti. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün çabaları 21 Eylül ve 21 Eylül'den itibaren yüzde eğitimi resmen başlatmak olarak algılayabiliriz bu açıklamadan sonra. Bakalım bu süreç bizlere neler getirecek? Tedbirler alınır umarım. Yani e, sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı herkesin hakkı. Hibrit eğitim sistemine geçilecek diyorlar. Öğrenciler buna hazır mı bilmiyoruz yani. Zaten her velinin de ben yüzde eğitimi desteklediğini de düşünmüyorum. İlla mazeret gösterip çocukları online Olarak devam etmesini isteyeceklerdir. Bakalım süreç bize ne getirecek hiçbir bilgimiz yok. Videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız ve beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve abone olduktan sonra yandaki zil butonuna tıklamayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bırakmanızı sizden rica ediyorum. Bir sonraki video dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.